Değerli seyirciler, merhabalar. Tekrar yeni bir iş, yeni bir kariyer programında Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Avukat Nebi Zenginli Nebi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler Teşekkür nasıl? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? On numara beş yıldız. Çok Siz güzel, çok gerçekten, güzel. Gerçekten gerek müvekkillerinizde, gerçek, gerek e, projelerinizde e, kendinizden ve kurumunuzdan Söz ettiriyorsunuz, ben de sizi teşekkür burada ağırlamak efendim. istedim. Bugün değerli seyirciler, gayrimenkul mülkiyeti nedir? Bu konuyla başlamak istiyorum. Biraz ne dersiniz? Nebi Bey'den çok faydalanalım. Nedir efendim, evet, gayrimenkul mülkiyeti? Teşekkür ederim, beni buraya davet ettiniz, sağ olun. Ee, bu vesileyle e, gayrimenkul hukuku üzerinde çolması bir. Ee, hafızamızı bir şöyle tazeleyelim. Evet. Neler olmuş, neler yaşanmış evet. onlara değinelim. Ee, ondan sonra soracağınız sorulara da ayrı ayrı cevap verelim. Tamam ben hani 7 tane soru hazırladım. Ee, evet. Tabii ki bu konudaki bilgilerimizi tazelemek, güncellemek için gayrimenkul mülkiyeti nedir? Ne anlamalıyız? Şimdi gayrimenkul mülkiyeti dediğimizde Türkiye'de birazcık geriye gidip Osmanlı'da mülkiyet problemi, gayrimenkul mülkiyet problemi nedir? Ona bir bakmak gerekiyor. Osmanlı Anadolu coğrafyasında ilk defa kurulduğunda, gayrimenkulün tamamen kendisine ait olduğunu, yani mülkiyet hakkının kendisine ait olduğunu kabul etmiş ve toplumda böyle kabullenmiş ve fethedilen her yer Osmanlı mülkü arazisi olarak tescil edilmiş veya kayıtlara geçmiş. Fakat Osmanlı Devleti büyüyüp imparatorluk haline geldiğinde yavaş yavaş bu mülkiyetin başka ellere de devri söz konusu olmuş. Öncelikle vakıflar kurulmuş. Bu vakıflara yerler devredilmiş. Padişahların kendileri vakıflar kurmuşlar. Valide Sultanlar vakıflar kurmuşlar. Vezirler vakıflar kurmuşlar. Osmanlı'da yaygın bir vakıf e, geleneği var ve mülkiyetin bir kısmı vakıf arazisidir. Vakıfların arazisi ve Osmanlı'nın Osmanlı'nın gelişmesinde de vakıf arazilerinin çok büyük bir payı vardır. Ve e, bu araziler vakıflara kayıtlıdır. Bunun dışında miri arazi dediğimiz yani e, köylünün veya e, tarımla uğraşan Osmanlı tabasının kullandığı fakat bunun gelirlerini bir kısmını Osmanlı idaresine ödedikleri araziler vardır. Bunlar öncelikle beylere veya o yöreyi yöneten Osmanlı'nın tayin ettiği kişilere verilmiş. Bunlara tahsis edilmiş. Sonra hükümdar iradeleriyle, hükümdar irade senetleriyle bunlar adına tescil edilmiş. Daha sonra temessükler düzenlenmiş ve bu temessüklerde Osmanlı Tapu Kaydı haline getirilmiştir. Osmanlı Tapu Kaydı 1924 yılına kadar geçerliliğini korumuş. 1924 yılında Cumhuriyet 23 yılında kuruldu biliyorsunuz. Tapu tapuların bir defterde toplanması gerektiği Cumhuriyet hükümeti tarafından gündeme getirilmiş ve bugünkü tapu teşkilatı kurulmuş. Bu tapu teşkilatı Osmanlı'nın tapuladığı, tapularını verdiği e, arazileri bir defterde toplamak için e, çalışmalara başlamış. Yalnız o gün o dönemdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı bunların tamamı defterlere geçirilememiş. Bir kısmı Osmanlı tapu kayıtlarında hala varlıklarını devam ettirdiği için gayrimenkul davaları devam etmektedir. Evet. Buradan sırrını anlamış olduk. Yüzyıllık evet. davaların. Evet, Peki evet, evet. gayrimenkul mülkiyeti nasıl oluşur? Gayrimenkul mülkiyeti tabii öncelikle Kadostra Teşkilatı tarafından ülkenin coğrafyası tek tek ölçülerek bu ülkenin coğrafyası e, paftalara bölünür. Bir e, bölü yüz bin, binlik, bir bölü elli binlik, bir bölü 25 binlik, bir bölü 5 binlik paftalara bölünür. Bu paftalarda haritalar çıkartılır. Bu haritalar üzerinde mülkiyet sahibi olanların mülkleri tespit edilir ve KADOS'un bu tespiti tapu müdürlüğünde tapu defterlerine işlenmek suretiyle tapu kayıtları oluşur. Bu tapu kayıtları oluşurken öncelikle Osmanlı e, işte irade senetleri, temessük kayıtları, Osmanlı tapu kayıtları e, öncelikle elden geçirilir. Sonra insanların elindeki diğer kayıtlar, bunların üzerindeki varlıkları, evleri var mı, kendileri ekip biçiyorlar mı yani zilliyetlikleri de araştırılmak suretiyle e, kadosra Müdürlüğü tarafından e, yapılan tespitler sonunda çalışmalar sonucunda oluşturulur. Daha önce 776 sayılı kanun ve 2613 sayılı kanunla ülkemizde kadrosural çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra 3402 sayılı tapu, tapu kadastro kanunu çıkarılmış. Bu kanuna göre halen ülkemizde kadrosural çalışmaları devam etmektedir. Bir husus çok önemlidir burada. Avrupa'da 19. 18. yüzyıllarda kadastro işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen ülkemizde halen kadostrası hiç yapılmayan yerler vardır. Bu da mülkiyet problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Kadostra işlemleri bittikçe tapulamayla ilgili mülkiyet problemleri azalmaktadır. Peki kadastro deyince ne anlamalıyız, nasıl yapılıyor? sıra ülkenin e, adalara, paftalara, parsellere bölünmesi demektir. E, öncelikle e, adalar, pa, parseller, paf, paftalar, e, parseller belli olacak ki ülkede e, imarlı e, parseller oluşsun, kentleşme buna göre yapılsın, düzgün bir e, kent dokusu ortaya çıksın. E, bunu yapabilmek için de insanların Nereye bina yapabilecekleri, nereye e, park yapabilecekleri, nereye yol yapabilecekleri bu e, kadrosu çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan imar çalışmalarıyla e, e, anlaşılacaktır. Kadrosu çalışması olmadan imar çalışmasını yapmak mümkün değildir. Kentlerin çarpık gelişmesi, gece kondulaşması işte bu kadrosuralarının geç kalmasından kaynaklanmıştır. Öncelikle kadastro haritaları, kadastro parselleri oluşmalı. Onun arkasından da imara açık adalar parseller oluşmalı. Ve düzenli şehir, modern şehir bu, şehir bu şekilde oluşmalıdır. Bravo. Tapu kadastro kayıtları nasıl oluşuyor peki? Tapu kadastro kayıtları, Ankara'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü vardır. E, e, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün her ilde bir şubesi vardır yani e, İstanbul Bölge Tapu Kadastro e, Bölge Müdürlüğü, Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi bölge genel müdürlükleri vardır. Her e, il ve ilçede de bir Tapu Kadastro Müdürlüğü vardır. Bu müdürlükler sayesinde e, Tapu Kadastro e, kayıtları tutulur ve insanların mülkiyet hakkı e, bu defterlerde saklanır, kayıtlarda saklanır. Evet. Peki tapu kayıtlarını insanlar, seyirciler merak ediyor. Yani nasıl oluşuyor? Nasıl yapılıyor? Ee, tapu, Neye göre? Tapu kayıtları asıl e, Tapu Kadastro Müdürlüğü'ndeki e, tapu e, kayıt defterine e, o şahsın, mülkiyet sahibi şahsın e, adının yazılmasıyla ve karşılığında da ne kadar bir miktarda gayrimenkule sahip olduğunun yazılmasıyla oluşur. Bu Bunun üzerinde tabi buna mülkiyet hakkı deriz. Mülkiyet hakkı ile birlikte şahsi haklarda, aynı haklarda bu kayıtlara işlenir. Bir haciz, bir ipotek, bir üst hakkı, bir şufa hakkı gibi haklar varsa bu deftere kaydedilir. Bu de, Bu defterden bir takrir yapılacaksa, satış yapılacaksa insanlar giderler, defterdeki kayıtları incelerler. Ona göre bu gayrimenkulü ya alırlar ya da almaktan vazgeçerler. Çünkü üzerinde kayıtlı olan bir gayrimenkulü satın almak, onun hukuki vecibeleriyle birlikte satın almak demektir. Mesuliyeti kendi üzerine alması demektir. Bunu insanlar görerek alıyorlarsa bu mesuliyeti kabul ederler. Ama görmeden alıyorlarsa tabii e, burada bir aldatılma veya e, yanıltma söz konusu olacağından dava yoluyla bu yanlışlıkları düzeltme e, imkanı vardır. İyi niyetli davrandığını kanıtlaması için de tapu kayıtlarını inceleyerek bu işlemleri yaptırması gerekir. Tabii yani gerçekten e, bir... E, Men, gayrimenkul mülkiyetiyle ilgili, ile ilgili, tapoyla, tapuyla ilgili e, bilgiler edinirken gerekli resmî kurumlardan, e, tapu kayıtlarından değerli seyirciler yardım almak gerekiyor. Hukuki konularda da sizler gibi avukatlara danışmak, e, yardım almak işte e, evet, kapınızı doğru. çalmaları gerekiyor ki bence. E, Psikolojide de şöyle bir şey var, koruyucu psikolojik danışmanlık. Avukatlıkta da bu böyle olursa, yani koruyucu hukuki danışmanlık sizlerden alırlarsa, e, hem mağduriyet yaşamamış olurlar, hem de davalar uzun sürmez. Yani bir Mutlaka. profesyonel yardım almak bugün e, ücret olarak atla deve değil sizlerden. Ama dava oluşur, aldatılır. Ve çok affedersiniz yani dolandırılırsa kişi hem mahkeme masrafları çok olur hem avukat beyler daha çok yorulur hem mahkemelerde tıkanmalar olur hem mağduriyetler bazen çok ciddi depresyon gibi işte ne bileyim intihar gibi dolandırılmalar ailelerin parçalanması gibi sonuçlar doğuruyor. Mutlaka, ciddi anlamda mutlaka. cinayetler işleniyor. yani evet. Halbuki bir avukat yardımıyla bir hukuk adamı yardımıyla gidilip tapular, kadosrolar incelenip mülkiyetle ilgili belgelerin bence yardım alınmalı sizlerden. Başka merak ettiği bir soru var seyircilerimizin. Tabii, tarla nedir? Hocam. Yani ne, niye tarla denir? Yani şimdi, bir şimdi fark öncelikle, var herhalde. Öncelikle ülkenin evet. kadosrasını yapmak gerekir. Kadosrasını yaptığımız zaman evet. e, o... Bir haritaya bağlıyoruz. Araziyi bir haritaya bağlıyoruz. Yani paftaları belli oluyor, adaları belli oluyor, parselleri belli oluyor. Şimdi sonra tabii e, özellikle e, 18. yüzyıldan sonra büyük kentlerin oluşmaya başlaması, ülkemizde de 1980'li yıllardan sonra e, kırsal alandan şehirlere göçlerin yoğunlaşması kentlerin büyümesine sebep oldu. Ve kentler genellikle bu kadastral işlemler yapılmadığı için imar e, uygulamaları da geç kaldı. Ve kentler çarpık gelişti. Gece kondulaşmalar arttı. Çünkü hızlı bir şehirleşme oldu. Tamam. Hızlı şehirleşmede insanlar e, imara e, açık yerleri bulup ev yapma imkanı e, hemen yakalayamadılar. Her e, ev yapılan yer imara açılamadı. İmarsız yerlere e, evler yapıldı. Ve sonuçta da e, İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın bu gece kondulaşmaktan çektiği problemler, onun yanı sıra e, ruhsatsız binaların yapılmasından çektiği problemler günümüzde hala yaşanan en büyük problemlerden biri haline geldi. Şimdi kadastro yapılırken e, öncelikle e, imarlı olmayan yerlere biz tarla diyoruz. Yani tabuk kayıtlarında. İmarlı olmayan yerler tarla vasfındaki yerlerdir. Ama imara açılan adası parseli belli olan imarlı yerler ise arsa vasfındadır. Yani arsayla tarla arasındaki vasıf farkı buradan kaynaklanır. Arsa demek bir yerde parselleri belli olmuş ama imarı çıkmamış fakat çıkabilecek yerlerdir. Çıkma potansiyeli yüzde evet. kaçtır ortalama? Yani yüzde 50'den fazladır. İmarı çıkacaktır. İmarlı arsalar ise bina yapılabilecek yerlerdir. Yani orada nasıl bir bina yapılabileceğini, emsal olarak ne kullanılacağını e, bilinen artık kayıtlara geçmiş, e, imar e, kayıtlarına geçmiş e, parsellerdir. Ve bu parsellere e, inşaatlar yapılabilecektir artık. O zaman arsa alırken yani imarlı arsa, imarsız evet. arsa diye bakmak lazım. Tabii bakmak gerekiyor. Şimdi şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Avrupa'ya gittiğimiz zaman çok düzenli şehirler görüyoruz. Ve bunların yolları, sokakları, caddeleri falan çok düzgün, belirgin. Biraz da hayranlıkla seyrediyoruz. Nasıl olmuştur diye. İşte onlar vakti zamanında... Daha kentler yoğunlaşmadan, kalabalıklaşmadan e, bu kadosral işlemlerini tamamlamışlar. Arkasından belediyeleri çok iyi çalışmış ve imarlı parseller oluşturmuşlar. Daha ihtiyaç sahibi oraya gelmeden nereye yerleşeceğini belediyeler belirlemiş, ev yapmak isteyenlere yer göstermiş. Bakın gelin burada sizin için hazırladığımız imarlı parsel arsalar var. Buralara ev yapın. E, buralara yerleşin demişler ve bunun üzerine de insanlar oralara yerleştikleri için çarpık yapılaşmalar oluşmamış. Türkiye'de ise insanlar yığınla gelmişler büyük şehirlere fakat önlerinde bir e, imara açık alan yok. Yani çoğu tarla vasfında olan yerleri kendileri kendileri affedersiniz ellerine bir tebeşir almışlar veya kileç tozu almışlar o kireç tozuyla çizdikleri yolların, sokakların, parsellerin üzerine ev yapmışlar ve yıllarca da oralarda yaşamaktalar. Böyle bir kadere terk edilmiş yani bu insanlar. Onun için e, şehirlerimizde, özellikle büyük şehirlerimizde bu e, problem e, aşılması gereken en büyük problemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tam da bu noktada yani kat irtifakı İyi bilmek gerekiyor galiba. Evet, ee, evet, nedir? Doğru. Nasıl kurulur? Şimdi biz öncelikle bir yerde kadrosura çalışmalarını yaptık ve bitirdik diyelim. Arkasından belediyemiz iyi çalıştı. İmar problemini de halletti. İmarlı arsaları üretti. Ve biz bu imarlı arsa üzerine bina yapacağız. Evet. Bu binamız nasıl bir bina olacak ona bakacağız. Bir diyelim ki müteahhit gelecek veya şahsın kendisi yapacak. Belediye'ye gidip, belediyeden burada bir inşaat ruhsatı alması gerekiyor. İnşaat ruhsatını aldıktan sonra yapacağı bina kaç daire olacak, işte dairelerin büyüklükleri ne kadar olacak, salon nerede, mutfak nerede, onlar belli olacak bir projesi olacak. Bu projeyi yaptırdığı zaman daha bina ortada yokken veya temeli atılmışken bir kat irtifakı, yani kurulacak binanın nasıl kat haline getirileceğini gösterir bir kat irtifakı listesi oluşturması gerekir. Bu kat irtifakından götürüp hem projesini belediyeye ve kat irtifakı listesinde tapuya işletmesi gerekir. Bu kat irtifakı oluştuğunda o arsanın üzerinde kaç tane daire yapılabileceğimizi resmini görebiliriz. Bunun arkasından Tabii kat mülkiyeti belki onu da soracaksınız. Evet, kat mülkiyeti kat, nedir? Evet. Nasıl oluşur? Kat mülkiyeti. Yani ikisi arasında bu, ya çok ince bir fark çok var. Çok ince bir fark var. Ee, tabii e, hukukçu olmayan vatandaşlarımız da bunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Kat irtifakını kurduktan sonra bina e, e, temel üstü ruhsatı alınır. Temel üstü ruhsatı alındıktan sonra bitirilir, çatısı kapatılır, pencereleri takılır. Sıvası yapılır. Ondan sonra bina bitti diye binanın ruhsatı alınır. Yani iskan dediğimiz evet. halk arasında iskan olarak tabir edilen binaların iskanı alınır. İskan alındığı zaman bina bitmiş demektir. Her şeyle de bitmiş demektir. Yani e, kapısında otomatik e, megafonuyla, içinde elektriğiyle, suyuyla, doğalgazıyla her şey bitmiş demektir. Bu bina tamam anlamına gelen kat e, e, e, şeyi e, mülk, e, alınır ve e, bitmiş olarak tapuya tescil edilir. Tescil, tescil evet, edilir. Tescil edilir. Peki kat mülkiyeti ne zaman veriliyor? Kat mülkiyeti bina yapıldıktan sonra, bittikten sonra tapuya müracaat edilir. Kat irtifakındaki e, tapular kat mülkiyeti tapusu olarak çevrilir. ...maliklerine verilir. Ruhsat Peki kat irtifakı olarak kalsa ne olur? Aslında kat irtifakı olarak kalmasının e çok önemli bir şeyi yok. Yani mülkiyet açısından... E riski yok. Yani her dairenin kat irtifak tapusu... ...o dairenin mülkiyetini belirler. Ama kat mülkiyeti... ...alındığı zaman bina bitmiş anlamına gelir. Bitmiş anlamına. Evet, bitmiş anlamına gelir. Yani oturulabilir. Kat irtifaklı, irtifaklı binalarda da oturuyor. Yani bugün İstanbul'un yüzde altmışı yüzde yetmişi kat irtifaklı kat mülkiyeti kurulmamış. Kurulmamış. Kurulmamasının sebebi de çoğunlukla kat irtifakı alındıktan sonra binalarda bazı kaçak yapılar oluşuyor. Yani taras kata fazla bir oda eklenmiş. Bodrum kata işte alt şey kurulmuş. Dubleks kurulmuş ve dolayısıyla yani o projesinin dışında bazı eklentiler olduğu için kat mülkiyetine geçemiyor. Dolayısıyla ruh, ruhsatını da alamıyor. Alamıyor ama arsa değeri olarak korunuyor. Yani kişi tabii arsa değeri olarak korunuyor, mülkiyeti koruyor ama mülkiyeti koruyor. Yani işte bazen yasalarda öyle şeyler çıkartılıyor ki kat mülkiyeti kurulmayan yerlerde iskan alınmayan yerlerde Elektrik bağlanmayacak denilebiliyor. Tabii. Su bağlanmayacak veya sosyal hizmetler verilmeyecek denilebiliyor. Bunun gibi problemler yaşıyorlar. Artı kat mülkiyeti kanunu da bu binaların idaresini kat maliklerine vermiş. Kat ne? malikleri burayı idare ederken de bazı sorunlar yaşıyorlar. Hı. Yani bir dava açmada kat mülkiyeti var mı yok mu diye hakim tabii, arıyor. Tabii, tabii. Yani dava açılırken kat mülkiyeti olan e, maliklerin oluşturdukları e, kararlar daha itibarlı kararlar olurken kat irtifakında e, eksiklerin nasıl tamamlanması gerektiği neden tamamlanmadığı soruları mahkemeler tarafından sorulabiliyor. Evet. Veya kat irtifakının <gülüyor> dışında oluşturulan kaçak yerlerdeki insanların kat, kat malikleri yönetiminde söz hakkı olmuyor. Mahkeme bunu kabul edemiyor. İşte değerli seyirciler tam bu noktada gayrimenkul mülkiyeti konularında mutlaka bir hukuk adamından, bir avukattan yardım alın. Mutlaka hukuk adamları sizlere eşlik etsinler. Çünkü bazı gayrimenkul mülkiyeti kavramlarında işte Kat mülkiyeti, kat irtifakı gibi konularda profesyonel bir ekipten veya e, hukuk bürolarından faydalanmakta yarar var. E, Nebi Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir ben sonraki programda e, yani kentsel dönüşüm bu arada seyircilerimiz etiyor vereyim. İnşallah, e, i̇nşallah. O zaman vedalaşıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programında kalın. Business Channel Türk TV stüdyolarından sevgiler, selamlar.